Haydi hoş geldiniz. Ben Cenk. Eee Cenk Oğuz ve Nüvega hikayelerimize, Mavi hikayelerimize baştan hoş geldiniz. Şimdi hikayemizin bir önceki kısmında eee Haruk çetesinden serseri haydut grubunu ee, bir şekilde ortadan kaldırmıştık. Ortadan kaldırdık denemez aslında ama ee, onların üstlerini bir şekilde ee, halletmiştik. Prim kasabasına döndükten sonra oradan Nipton'a geçeceğiz. Prim kasabasının şerifiyle, yeni şerifiyle bir konuşacağız. Ondan sonra Nipton'a doğru geçip e, bakacağız. Şu sanırım Myers denen şerif. Bununla bir konuşup gideceğiz. Yapacağımız fark pek bir şey yok. Tabi. Nasıl lan? What? Aynen. Prim hakkında bir konuşalım bakalım. E, af arıyor. Aynen. Myers e, bir af alacak ve şerifi olacak. Adam bir şey yapmamış. Yani cezasını ödedemiş. Barut ekibine de bağlı değildi. O yüzden gayet iyi. Güzel. Hadi bakalım. Bu işte böylece hallettik. İşleri aksatmak olmaz. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. O zaman buradan e, baştan kuzeye doğru gidelim. Şimdi Neptun'a gideceğiz. E, bir bakacağız Neptun'da neler yapmışlar. Nasıl gidiyor? Oradan bir duman yükseliyormuş. Ateş varmış orada. Bir şeyler varmış. Ha, kap ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Tavanca sesi duydum. Silah sesi duydum. Ben de devreye gireceğim. Aha bir şeyler oluyor orada. Yok yok dur olayım. Aha birisi öldü birisi hayatta kaldı. Sen dur bakalım orada. Dur bakalım orada ne istiyorsun? Sen birden saldırdın. Ben bir şey bilmiyordum. Demek paran var yanında. Mavi yıldız. Şimdi bak mavi yıldız dediğin zaman, mavi yıldız kapak dediğin zaman işler değişir. İşler değişecek. <gülüyor> onu bana vermeyeceksin. O zaman onu bırakacaksın bana. Bakalım önce silahını kim çekecek ha? <gülüyor> bana o kapakları verecektin dostum. lejon saldırmış buraya. lejon Bak burada boğanın işareti var. Sen e, barot ekibindensin. Sen barot ekibindensin. Hayır. <gülüyor> Kendini hissediyor musun bakayım? <gülüyor> Çünkü biraz <sonra> hissetmeyeceksin. <gülüyor> o güzel. Güzel sen barot ekibin misin? Ee? Ne piyangosu kazandın lan? Bu, bu kadar şey yapıyorsun, heyecanlanıyorsun? Seni hiç beğenmedim, seni patlıya vuracağım ben. Of, nasıl patladı kafası, nasıl patladı kafası. Oo, ben bunları alabilir miyim acaba? Bir. İki. Üç, dört. Beş. Yandı köpek var. Bak kardeşim, savaşmak istemiyorum ama Yeri geldiğinde savaşırım. Yapamazsın zaten. Ne din yapacağım? Deyip aradan çıkayım. Soğuk taş kat. Hadi görüşürüz. Siz siz bir gidin bakayım. Siz gidin bakayım. Bu belediye binasına bina kalmamış burada. Yakmışlar, yıkmışlar burayı. Şimdi Legion hakkında bilmeniz gereken bir şey var. Legion genelde cesetlerin altına mayın koyar. O yüzden şöyle yapabiliriz. <gülüyor> Dedim size. Legion böyle şeyler yapmayı çok seviyor. Bu defaya özel e, bir defolniko de cola içeceğim. Ondan sonra rasyon olup olmadığı size kalmış. Göstereceğim. O hikzan her yerde anlayacak neden böyle olduğunu işlerin. Bak orada zaten rasyon yazıyor. Şimdi göreceksiniz. Rasyon. Gördünüz. Oo, olay şu. Eee Bay Fox'ların bir tane adam belediye başkanının yanına gelmiş ve de ona bir teklifte bulunmuş. Şu saatte şu saatte bir lejyon buraya gelsin, orayı burayı yaksın. Tam NCR askerleri buradayken falan filan diye. Başkan da kabul etmiş, ee, tabi şey almış ee, Rüşvet alarak yapmış başkan bunu <gülüyor> Bu da şeraf sizin tekiymiş demek ki <gülüyor> Dünyaya iyilik yapıp sizi öldüreceğim falan filan diyordu ya, Dünyaya bir iyilik yapıp kendinizi öldürün falan diyordu Eee tabi ee, Eddie ondan önce davrandı ve o dünyaya bir iyilik yaptı Uu, güzel Altı patlar silah. Çok iyi. Aa da bir tane daha var. Burada bir tane daha var. <gülüyor> Bu ne? Akafatası. Ooo. Lejiyon hakikaten zalimmiş ya. Çok katlar çok zalimmiş. Ooo. Oo, buralarda kimleri. Ooo. Ooo. Aaa. Oo, şu kafalara bak. Aa şunlara bak. Kimleri görüyorum buralarda ya? Kimleri görüyorum buralarda? Borodu kim değil mi bunlar? <gülüyor> Acına son vereyim mi? Hadi son vereyim. Off, off. <gülüyor> Legion oyundaki büyük güçlerden birisi, bir tanesi Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti, bir tanesi Legion. Şunlarda Board ekibinden bir Haydut grubu. <gülüyor> ben taraf tutmuyorum. Kim daha fazla para verirse. <gülüyor> ne oluyor? Edin ne oluyor? Yine birlerini saldırma O taraflarda bir şey. Ah, <gülüyor> akrepler var. Edin de işini biliyor. Ha, Edin de işini biliyor. Eddie işini bayağı biliyor. Ben daha oraya varamadan nişan almadan Eddie vurdu adamı. Ee, Selamun aleyküm. Dena Hoş geldin dostum. Baştan. Şimdi ee, Eddie bunları halletti. Ne oluyor Eddie? Kime saldıracağım? Burada da bir şey mi var? Ne var? Kim var? Şurada bir şey var gibi. Lazer tüfek. Eddie korkutuyorsun beni bazen. Motorcu gözlüyor. Oo Güzel. Ama şimdi takmam onu uygunu. Aaa halletmiş bu adam. Az önce lazer tüfeği bulduk, bulduk burada. Adam lazer tüfeğiyle lejyoneri halletmiş. Güzel helal. Demek ki adamda da ruh varmış. Bana bir yerden bir tecrübe geldi. Ben böyle bir tecrübeli hissettim kendimi. Sanki yaşlanmışım gibi. <gülüyor> Temiz su. Alalım. Ne olur ne olmaz. Çantalar boş. Nereden geliyor bu akrepler? Ne oluyor? Kasaba daha yeni terk edildi. Yeni saldırıya orada. Çok ilginç. Abi git, git adam öldür. Biraz sonra adam öldürmeye devam edeceğiz. Merak etmeyin siz. Biraz sonra e, adam öldürmeye devam edeceğiz. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Serdar'ı... E, ne? Serdar'a sıfır yanında Higgs ve Cenk'i getirmeye... Ha! <gülüyor> o konuda ben bir yorum yapamam. Onun Serdar yönetmenimize soracaksın. E, onun vakti geldiğinde. Öyle. Şimdi. Eee... Ben buraları neden geziyorum? Bir bakıyorum. Şöyle karamanların içine bakıyorum yine. şey Bir şey varsa diye. Ee, bulunacak bir şey varsa diye. Böyle değerli satabileceğimiz şey varsa. Temiz su. Temiz suya. Boş kola şişesi. Her ne kadar boş Santa Sarsaparayla şişesi gördüğümde bir hüzünlensem de. Boş kola şişesi gördüğüm zaman daha da hüzünleniyorum. Boş kola şişesini gördüğüm zaman anlıyorum ki. Birileri e, bazı noktalarda yanlış tercihler yapmış. Birileri bazı noktalarda yanlış tercihler yapmış. Ve kola içmiş. Biz buraya geldik, bu kasabaya baktık, ee, gördük, kasaba yakılmış, yıkılmış. Benim bu kasabada daha fazla kalmak için herhangi bir nedenim yok. E, bana bir ödül vereceği söylendi. E, ben Cenk Oğuz böyle çöllerde dolaşarak sizlere hikayeler anlatıyorum. Oh be, ulan şunun memlerini doldurmak bile ayrı bir keyif veriyor ya. Hayalet. Legion orayı mezarlığa dönüştürmüş. Öyle. Neyse Hadi yum. Evet, o konuda tamamen haklı. Mojave cehenneme dönüyor ve cehenneme daha da cehenneme benzemek üzere. Kızıl Kervan şirketine de gitmemiz lazım çünkü ha, bir orada iş var. İki, Ringo'nun bize ödemesi gereken bir miktar para var. Onu alacağız. Şimdi iş, para olunca biliyorsunuz dünyanın bir ucundan diğer ucuna gidelim. Şurada bir yol var. Ve gitmemiz gereken yere de o, yolda, o yoldan gidebiliyoruz. Ama çok e, böyle şüpheli bir yol. Her insanın pusu kurabileceği bir yol. Bir haydut olsaydım garanti o yola ben pusu kurardım. Neden? Çünkü orası vadi. Yukarıda haydutlar olsa pat diye indirecekler. Burası da ilginç bir yermiş. Burası da ooo ooo oo. tehlike mi? Ne, ne ne tehlikesi? Nereden geliyor tehlike? Gullar mı geliyor? Oo yapma. Ah. Whoa whoa whoa whoa whoa Rüyamda böyle bazı e, zombiler üzerime saldırıyordu nedense e, ben bu rüyayı bir hiç yapamadım bir anlam veremedim e, siz yorumlayın bakalım bu rüyanın anlamı ney? Ben hiç yapamadım pek bir anlam veremedim bu ben bu kapıyı açamıyorum bir şekilde kapık e, böyle bir hadi hadi açılmıyor bu kapı o zaman <gülüyor> o zaman sonraki devam edelim Hadi. Hadi ne? Tehlike neden? Kim gördü bizi? Hadi. Seni mi halledelim biz. Ooooo. Ooooo. Vurduk. Gene kim var gene kim saldırıyor? Böyle birisi saldırıyor sanki. Ayak sesleri falan duyuyorum böyle yukarı çıkayım. Hadi işte. Öyle. Ohoh yine geldiler bunlar. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç Yapma yapma yapma yapma yapma. Ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Ben oraya gidip şey yapacağım. Oooo geliyor bir yerden. Arkadaki gul'dan mı geliyor acaba? Merak etti şimdi? Neyse benim bir sans ses sarsa da içip kendime geleyim ya. Çok hasar gördüm. Çok şey oldum. Sanse Sarsaparilla. Nikokola içmeyin. Sanse Sarsaparilla için. Dostlarım benim. Rasyonlu gıdalar tükenmekten kaçının. Bu ne? Otorite gözlüğü. Hemen alıp e, kaçalım oradan. Bur buradan biraz daha. Hızlı hızlı. Siz bu hikayeleri kafanızda canlandırıyorsunuz. İşte şu anda gördüğünüz şeylerde hep kafanızda canlandırdığınız e, görüntüler. Bakalım şuradan aşağıya. E, tahmin ettiğim harcutlar burada mı acaba? E, bir... Aha. <gülüyor> ya, ya engerek silahlıyor bak bak bak. Bunlar da engerek silahlıyor. O zaman şu yeni aldığım gözlüğü de e, bir takayım. Bakalım nasıl göreceğiz. Ha. Ha. abi iyi göründüm ya ben de bir e, güzel göründüm Şimdi e, eksik hissetmiyorum bir tam hissediyorum nedense <gülüyor> Şimdi bunlar da biliyorsunuz otorite gözlüğü buradan otorite e, otorite diye ağlayan bazı e, bilim adamlarına duyurulur Asıl otorite bu işte Şimdi Bir indirelim bir aşağıya güzel çok güzel mi vardı. O salak öldü. Mayına bastı öldü. Şimdi sen levyeye otorite dersen sen dersin ki ben otoriteyi levyeyle sağlıyorum. Ben otoriteyi şiddetle sağlıyorum. Her ne kadar burası da haşin, e, gaddar e, acımasız bir e, ortam olsa da şu çöl e, şu post apokaliptik dünya ben otoriteyi e, gözlüklerimi takarak sağlamayı seviyorum. İnsanları bu şekilde e, otoriteme saygı göstermelerini bu şekilde sağlamayı seviyorum. Bilmiyorum, bilimle uğraşıp e, şiddeti desteklemediğini söyleyen Higgs adındaki bazı bilim adamları ne düşünüyor bu konuda? Kurt Boynuzu çiftliğine gelmişiz. Güzel. Güzel. O zaman e, biz burada birazcık dinlenelim. Çünkü e, hortlaklarla savaştık, hortlaklarla bazen savaştığımızı düşündük. Burada benim hikayelerimi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. E, hikayelerinden keyif aldıysanız e, bu hikayeleri başka insanlara da anlatmayı unutmayın. Bir sonraki defaya görüşmek üzere. E, adios.